Şimdi, az önce duruş için T40, T41, T42 gibi e, zaman öneri kullanmıştık. Zaten elimizde hazırda bizim T37, 38 ve 39 zaman önerimiz var. Acaba onları iki işle kullanabilir miyiz? Yani hem devreye girerken, hem devreden de e, çıkarken, e, çıkarken kullanabilir miyiz? diye bir soru gelsin aklımıza. Şimdi, şöyle bir şey, T30'nin kaçıncı zaman bölgesiydi? Kaçıncı saniyenin? E, e, e, e. 5 e, e, e. T37 T38 e, e. Ve T39'u tekrar yazalım Tamam mı? Tamam. Şimdi yine stoba bastık Bak buraya Tekrar stoba bastık Stoba bastığımızda <gülüyor> merkez 0.0 dereceye girdi mi? Girdi şey, devreden devletin çıktını, devletin çıktı mı? Çıktı. Devreden çıkınca buradaki zamanlar sıfırlandı mı? Sıfırlandı. sıfırlandı. Zamanlar sıfırlandığı için şuradaki kontaklar eski hallerine geldi mi? Geldim. Geldi. İyi de hocam. İyi de hocam. <gülüyor> T38'e hem burada kullanacağız, girerken, hem çıkarken kullanacağız. Karışıklık olur. Girerkenki şart ne? Merkel 0.0. Eğer ben, her satırın başına merkez 0.0'ı koyacak olursam Her satırın başına eğer ben sadece merkez 0.0'ın aşığını koyacak olursam Bu nedir? Eğer ben T37'yi başka bir dönüşte veya burçta çalıştırsam daha iyi. Çalıştırsam daha iyi şu başlangıç yani devreye girme şartı merkez merkel değil miydi elemanı veya devreye sokma elemanı evet. Merkez 0.0 açık olacağı için açık olacağı için bunun arkasındaki T37, T37, T39'lar istedikleri kadar kontaklarını atsın kapasınlar aktif yapmayacaklar bu çıkışı o zaman benim dönüşüm veya dönüşüm hangisi merkez 0.1 öyle değil mi Merkez 0.1 merkez 0.1 Soğumaslarında K4N devreli çıkılıyor mu? Evet, evet zaman sıfırlanıyor ve K4N devreli çıkılıyor. Öyle değil mi? Evet. Ondan sonra 0.5 saniye arasında kim giriyor devreye? K3N Yani soğumaslar merkez bir devreye girdi K3N'in devreleri soktu mu çıkışta? Soktu. Beşinci saniye zaman veren neydi benim? İkinci tarafı tutuyorum. T37. T37 de bunu açtı. İyi de hocam, T37 burada bir işlem yapar mı? Evet, burada bir işlem yapar. Ama Merkel noktasını açık mı? Açık. Ben şu anda hangi e, e, Merkel'deyim? Merkez bu nokta üzerinde. Merkez bu nokta sıfırın devresinde açık olmuş böyle. Evet. T320 kadar açı kapansa evet. etkisi yoktur. Yok. Merkez bu noktayı kopardıktan sonra ne yaptı? t bu sefer kimi devreye aldı? K1'ye. Öyle değil mi? Peki kim devreden çıkarttı K1'neyi? Evet. T38. Bakıyorum yukarıdaki saatle aşağıdaki saat aynı oldu. Öyle değil mi? Evet. T37 vururken yani merkez 0.1 devreye girdiğinde T37'ye 5. saniyede burayı kapadı 10. saniyede T38'i açtı. Hı. Yukarıdaki şu an daha Evet. Aynı. O zaman şu aşağı satırı ben sileyim. Sileyim. Böyle <gülüyor> vergi şuradan alalım. Yani merkez da girse aynı zamanda çalışacak merkez 7.1'e girse aynı zamanda çalışacak. Öyle değil mi? Evet. Ondan sonra ne oldu? Kimi kullandım ben bunu? T38'i. T39 ne yaptı? Burada kontağını kapadı mı? Kapadı. T39 oradaki kontağını kapatınca K1BDV'yi aldı mı? Aldı. Ama KB'nin elinde bir süre sonra devreden çıkması lazım mı? Evet. evet. Ne? Zaman önemli kaldı. Evet. Öyle değil mi? Tekrar bakalım. zamanları doğru mu yaptı? Yanlış. Evet. Bu zaten devreden çıkacak. Merkez 0.0'dan. Ondan sonra ne oldu? Merkez 0.1 bunu devre 5. saniyede bunu çıkarttı. Ondan sonra Merkez 0.1 5. saniyede girdi. 10. saniyede çıktı. Öyle değil mi? Evet. 10. saniyede girip 15. saniyede girip çıkması lazım Yani T38 Ha yanlış yapmışız T38 bu T38 bunu kapadı Tamam mı? T39 Komutanını açtı Anlaşıldı mı? Ne oldu? Sobayı bastığınız anda parlak mevdurdu evet istediğim bir şeydi Stoklar yani merkezlik kurulun altı bir duruşa geçtiğinde kapalı 5 saniye sonra açtı, devre dış kaldı 5 saniye sonra kapadı. yine aynı şartta 10'ün 3 saniyede açtı, 10'ün 3 saniyede kapadı, 15 3 saniyede açtı Devre dış kaldı mı? Kaldı Kaldı Ama bakıyorum Ama bakıyorum Şöyle bir şartımızın olması lazım böyle bir şartımda olması lazım. Merkel 0.0 ne zaman devreye sokuyor zaman önerilerini? Baştan geçtan. Soba geçirdiğim zaman bu zaman önerilerinde durması, şey, tekrar çalışması gerekmiyor mu? Merkel 0.1 Yani dururken. Bak buraya, herkes burayı iyi dinlesin. Merkez 0.0 bunları başlangıçta devreye sokuyor muydu? Evet, sokuyordu. Yani. Merkez 0.0 ben bazı zaman bölümlerini kullanmadım mı? De Kullandım. De. Aynı zaman bölümlerini kullandığımda merkez 0.0'un bu şartınları devreye alması gerekiyor mu? Evet. Gerekiyor. Ama burada şöyle bir sıkıntı çıkaracak size. Bakın, bu kapatan açtı, bu kapatan. Zaman bölümleri öyleydi ee, kontak hiçbir zaman kapanmadı aslında. Bu açıdan aşağıdaki kapı. Zaman ölemediğe bir sıfıra götürülüyor. mü? Götüremem. Anletinden beri sıfır olarak başlıyor. Aynen. Öyle değil mi? Aynen. Anlaşıldı mı? Geldi hocam bunu resmetmedik ama bu setmedik. Bu zamanlar sıfıra gitti mi? Hiçbir zamanları sıfıra gitmedi. O zaman bu istediğim gibi olmadı benim. Öyle değil mi? Aynen. Çünkü bu açtı bu kapıda zaman en son nerede kaldı? Günde mi kaldı? 2000 lira aldı saymasını sürdürecek. O zaman şurada stop dedim ya, Stop dedim ben. Bu leğer stop dediğim yere zaman bölgelerine değerini sıfırlı gibi bir şey koymam lazım. Yani Reset T37 kaç tane var? Hiç. 37 38 39 Hiç 3 tane var. Yani. 3 tane. Bunu ne evet. yaptı biliyor musun? T37'nin 38'in, 39'un zamanlarını yapar. <gülüyor> tamam mı? Bir sonraki günde burası kapansa da zamanı sıfırdan saymaya başlar. Bunu biliyor musunuz? Hafıza alanındaki sayısal değere müdahale etmiyor. Bu neydi? 3000, 5000, 7000 neyse sayıyor ya devamlı. Bir Birilerine ki kardeşin senin 2000'liğin veya sen 5000, 2000 32700'den fazla çıkamaz biliyorsunuz onun sen 300-500 iyisin sen sıfır oldun. Sıfır olduğu anda Tamam bura kapalı. Tamam mı? Bura kapalı. Tekrar bunlar sıfırdan başladı evet. ve sistemi çalışıyorlar. Şimdi Mustafa bastığım sürelikle o sürediğiniz zaman sıfırdan kalır mı? Evet. Kalır. Ancak parmağımı çekelim. Bu sıfırlama şartı ortadan kalkar. Ondan sonra bura çalışmaya başlat. Onun yerine buraya bir tane fer koymada okay. fayda var. Niye peyi koyuyorum? Çünkü stokta parmağım olduğu sürece sıfır basıyor zaman böyle. Yani. Buraya bir yapıyor, sıfır diyor. Bir yapıyor, <gülüyor> sıfır diyor. Parmağım bağımlı kalmasın. <gülüyor> Şimdi bastığım anda sıfırlasın. Parmağımı çekip çekmememe deneme <gülüyor> <dekosu aynı gülüyor> O sayma zamanı. Tamam. Şimdi bir başka sıkıntım ne? En son ben kimi almıştım diye. diye. Merkel 0.1. Merkez 0.1'i nasıl elden çıkartacağım? Yani bir öyle bir şartım olacak ki merkez 0.1'i resetlemem, resetlemem lazım? Merkez 0.1'i nasıl? T30 90 kapalısı. t bir koyalım bakalım. Açılıp koyacağız. Açılır T30 açını, açını. açını. açını. açını koyduk. Tamam mı? Yok. Devreye T39 sayıyor mu? Evet. Sayıyor. T39 150'yi gördü mü? 150'yi gördü. 150'yi görünce burayı kapadı mı? Kapadı. Üste çizeyim sonra kaldırırız. Kapadı mı? Kapadı. Reset attı mı? Reset attı. Şimdi reset attı. Ama, reset attı ama Şimdi sizi izleyelim. Geldi. 150 oldu Tamam mı? Hı. Devam ettik Stop Şey, burada herhangi bir işlem yok Tamam mı? Herhangi bir işlem yok T39 Vset yapıyor. Stop'a bastım evet. Stop'a bastım ne anı düşünün Stop'a bastım ne anı düşünün Geldi Stop'a bastım mı? Bastım mı? Soğuk bastığımda Merkel 0.1 setledim ben. İniyorum aşağıya. Burada Merkel 0.1'i ne yapıyorum? Reset. Reset Res Res Res Olmak Başardım. Hocam zaman sıfıra düştü. Bakıyorum burada. Evet. Zaman sıfıra düştü. Zaman sıfıra düştüğü için buradaki kontağını açacaktır. Reset kalkacaktır yalnız. Siz buraya, şu satırla yer değiştirirseniz bu iş olmaz. Şu an çalışıyor. Niye? Stop bastım mı? Bastım. Merkez 0.1 setledim mi? Şurayı görme. Bak, burayı görme. Bak, burayı görme. Şu elimi koyduğum satırı görme. AT39 kapalı. Kapalı kaldı çünkü zamanı sayıyordu. Reset bastı. Set bastı, reset bastı. Hangisi? Son görmüyor Reset son görmüyor. Ha ama arada böyle bir satır var. Arada böyle bir satır var. Bu satır zaman öylesine sıfır şey yaptı ya, 37 eliyle, otuz ile otuz dokuz ile 39'da sıfırladı mı? Sıfırladı. Sıfırları için bu kontak normalde neydi? Açık. Açık. He? Açık. Açık. Kontağı açtı mı? Açtı. Kontağı açtığı için, kontağı açtığı için reset basıyor mu? O zaman motorun devreye girmesi sırasında veya ondan sonra start başladığı bir sıkıntı yok. Bir de bu işi yaparken şu iki satırın yerlerini değiştirin, yapıp çalışmadan göreceksiniz. Tamam, Sorusu her. Can. Şimdi biz da şu damar elemanını neye kısımda. Şu. Oraya şeyden önce almamız gerekmez mi? Nerede? Çünkü üst Alabilirsin çok fazla bir şey değiştirmez. Ne ne? diyor, şunu diyor, şu satırı. Sen yeni ne de Hocam çünkü hani zaman örelerini Yani sıfır zaten daha... Önce mesela hani hocam en şey merkez sıfır merkez sıfır bir ilk önce şuradan hani şey ya Tamam. Oradan kapadığın zaman Açarken sorunu olmasın yani. Olmaz olmasın. Zaten şuna bakmıyorum, bura her zaman kapalı. Burak, bunu niye koydum biliyor musunuz? Şu başına. Bunu koymamın nedeni şu PLC ran yaptığında buraya bir şey koymam lazım çünkü ran yaptığında saymaya başlayacak. İstemiyorum bunu. Tamam, tamam mı? Hı -hı. Zaten ben bunu dışarıdan bir daireye zamanla süpüre çekiyorum. Buradaki montaj çok fazla, baktığım yok. Bir daha, bir soru daha sorayım. Şimdi ya, yani. fidan ha, şimdi hazır. Şimdi o M01'yi kapadığı zaman, setledik yani üst kısımda. Bir tamam. silahatörü, bir setledik. Şimdi piyasada yukarıdan aşağı doğru yok. Setledikten sonra... Evet, şimdi setledikten sonra biz bir de aşağı bir de zaman yöne de bu etkilemez mi? Zaman bir silahatörü kesekti bunlar. Hayır hocam ama sonuçta o M01 şurada. Tamam lan resetledim burada. Dört bir sonu döngüye, bir sonu döngüye geldi ve zaten kokonu <gülüyor> bura kapalı. Ama bunların her birinin diğeri sıfırdı. Bir. G0'da 1, 2, 3, 4, G İyi, iki, üç, dört, saniye başlıyor. Tamam. Dediğim gibi şunun üstüne alırsanız bu satırı bu en son kapalıdır. Tamam mı? T39'un resetlendiğinden bu kapalı montağın haber yoktur. Altta resetlenecek çünkü. O dediğiniz işlem olmaz. Sıkıntı yapar. Tamam He. Hocam bir çevrim boyunca biz bir çevrimin içinde M01'i bir setledik bir de resetledik. Burada mı? Evet. Kapalıydı en son hali. Basını setledim mi? Setledim. Ben basın reset basıyorum ha. Yani T39 devreye girdiği anda itibaren reset basıyorum. Bana lazım değil zaten Merkel. Devreye giriş sırasında lazım değil. Öyle değil mi? Bas sıra reset. Benim sorun değil. Tamam mı? Şimdi T39'u ee, kapadı. Reset basıyor. Şimdi hocam bir yukarıda seti bastın Merkel. Tamam burada gitti hafızalarında bunu... 1 yazdı mı? Yazdı. Atlıyorum arası satırı görmeyin. Buna geldi T39 kapalı. Tamam mı? Buna gitti sıfır yazdı. E etti yemek. Tamam mı? Bu neden dolayı kapalı? T39'un 150 miydi? 150'den büyük olmasından dolayı kapalı değil mi? T39 150'den büyük diyor. Ben o kontağı kaparım diyor. Öyle değil mi? E şimdi aşağıya arada bu satır var. Şimdi bu satırı görür. Diyor diyorum ki ben Zaman verildi kardeşim ben sıfırladım. Bu sefer ne oldu Teo 109'un bir yeri? Sıfır. Sıfır oldu mu? Bu şart sağladı mı? Sağlamadı. Sağlamayınca buraya açtı. Aşağıda reshet atamadı. Reshet atamayınca en sanatlı değer? Tamam Başka? Tamam.